Selam ikizler ve yengeç arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz nasılsınız sevgili ikizler yengeçler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım efendim sizler için şöyle ikili ikili çekiyorum Kasım ayında çok bayağı da oldu yani yanlış hatırlamıyorsam bir 3-4 ay oldu çekmeyeli istekler gerçekleşecek mi kalbinizden geçen aşk mı iş mi sağlık mı mutluluk mu Şans mı? Ne istiyorsanız sevgili arkadaşlarım. İkizler ve yengeç arkadaşlarımın kalbinden geçen nedir? Kasım ayında gerçekleşecek mi? Ya da ne kadar yakınlar ona bakacağız canlar. Değil mi? Bir şey böyle hadi deyince olmuyor. Tamam olsun deyince de olmuyor. Birazcık çektiriyor kader bize. Bizi uğraştırıyor. Belki de sürprizler de gelebilir. Sevgili ikizler arkadaşlarımdan başlıyorum. Yengeç arkadaşlarımızdan çıkıyoruz. Tabii ki şu an söylediğim için hem yengeçler ve hem ikizler için geçerlidir bu sürprizler. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Sizler için şöyle bir açılım yapalım. Evet. İkizler arkadaşlarımızdan başlıyorum. Kasım ayı içerisinde istekler gerçekleşiyor mu? Ya da isteklere ne kadar yakınız değil mi? Canlar. Sevgili ikizler arkadaşlarımız için. Hmm mutlu planlara mı yapıyoruz ya da mutlu bir aile planlaması mı yapıyoruz gayrimenkul mi istiyoruz arkadaşlar sevgili ikizler arkadaşlarım nedir isteklerimiz ya da iş hayatında yükseliş mi istiyoruz kartlar harika geliyor ay çok güzel wow, süpersiniz canlar işte bu sevgili ikizler arkadaşlarım ne kadar güzel harika çok güzel geldi buraya da bakacağız bakın kader çarkı geldi burada aman Allah'ım sevgili ikizler arkadaşlarım Aşk hayatında mutlu yere gitmek isteyen belki de dilekleriniz, istekleriniz aşk hayatı olabilir. Neden olmasın diyeyim? Herkes iş istemez. İşi vardır aşk ister. Ya da işi vardır, aşkı vardır, evi yoktur. Olabilir. Aşk isteyen arkadaşım, ebedi doyuma gitmek istiyorsun. Başarılı bir şekilde iş hayatınızda ebedi doyuma gitmek istiyorsunuz. Neden olmasın? bakın yıldız gibi parlayacaksınız Kasım ayı içerisinde ama bunu nasıl yapacaksınız aşk hayatınızdaki ebedi doyuma ulaşabilmeniz için bakın bu da maddi işlerde başarı demektir sevgili arkadaşlarım aşk ve iş çıktık karşılıklı yan yana güzel bunlara ulaşabilmeniz için ne yapıyorsunuz ayağımızı yorgana yora uzatıyoruz planlar yapıyoruz canlar elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz Mutlu aşk planı yapacağız. Mutlu iş planı yapacağız. Planlı programlı hareket edeceğiz. Sevgili ikizler bakın çok güzel geldi kartlarınız. Bunu yaptığınız takdirde bu kartımız şanslı yere doğru gideceksin der. Tıpkı denge kartı gibi şanstan bize söz eder. Bazı şeyleri tamam askıya almamızı söyler. Bakın buradaki kişi dinleniyor. Bir şeyler askıya almış. Yani kartımız der ki. Biraz ağırdan ağırdan planını projeni yap ama balıklama atlama bazı şeyleri al şöyle kenara kafanı bir dinle şöyle bir dinle bir dinlen yavaş yavaş bir şeyler sana doğru zaten gelecektir der. Sen yeter ki akıllı hareket et planlı programlı hareket et yaptın mı yaptın küslerinizle mi barışmak istiyorsunuz? ne bileyim eski eş eski sevgili ya da akrabalarınızla küssünüz kolu komşuyla arkadaşlarla küssünüz küslüklerde barışlar meydana gelecek demektir ilişkiler düzelecek demektir bazı şeyleri kabulleneceğiz demektir güneş gibi parlayacağız demektir bakın şansın ardından nereye gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar kabullendik mi küslerimizle de barıştık mı Barıştık. Ardından ne geldi? En güzel kart geldi bana göre. Geçmişin kuraklığı bitti. Yağmurlar yağmaya başladı. Değişim geliyor. Güzellik geliyor. Bolluk, bereket, verim geliyor. Sevgili arkadaşlarım bolluk, bereket derken hani sadece bunu iş anlamında söylemiyorum. Belki ev almak istiyorsunuz. Belki araba almak istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ya da mutlu aşk istiyorsunuz. Mutlu aşktan sözler bu ikisi. Sevgili arkadaşlarım, burası işten. Küslerin barışından, şanslı yere gideceğinizden, değişimlerin geleceğinden, bolluğun, bereketin, verimin geleceğinden söz eder. Yani değişiyorsun der. Hem şans hem şans. Bakın kader çarkıda. Şanslı yere doğru gittiğinizi söylüyor sevgili ikizler arkadaşlarım siz niye böyle şanslı çıktınız bakayım? Hı? Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Hem aşk hayatında hem iş hayatınızda fark etmez sağlık için de aynı şekilde. Çünkü değişim geliyor. Artık o hasta, o düşkün haliniz yok. O verimsiz haliniz yok. Verimsizlik gitti. Değişim geliyor. Enerji geliyor. Güçlü enerji geliyor sevgili arkadaşlar. Kader çarkınız dönmeye başladı ya. İki tane şans yan yana bakın. Çok güzel. Harika. Sizin de artık Kasım ayında sevgili arkadaşlar. Vayağı bir sonlara doğru ama bir değişim sizi bekliyor. Benden söylemesi sevgili ikizler arkadaşlarım. Demek ki ramak kalmış değil mi? Sabırla bekle diyor. Ben ne diyorum? Bugün ben bu açılımı yaptım mı? Hemen yarın bu olmaz sevgili arkadaşlarım. Bir miktarcık bekle sabırla bekle diyor isyansız neymiş güzelliğin gülleri sabırın bahçesinde yetişirmiş ah be güzel insanlar değil mi bir miktar sabır lütfen lütfen planlı programla hareket ediyoruz bir miktarda sabrediyoruz şöyle çekeceğiz kendimizi köşeye bitti şansa doğru gideceğiz hadi bakalım sevgili ikizler arkadaşlarıma da çok güzel kartlar geldi Sizinki de az kalmış az kalmış sevgili ikizler arkadaşlarım hiç merak etmeyin Çünkü hiçbir kötü kart kesinlikle gelmedi Evet ikizler arkadaşlarımı da güzel değişimler bekliyor Kasım ayı içerisinde isteklerine artık yol alma üsteler bakın Artık yol almak için 10 adım mı diyelim 20 adım mı diyelim böyle bir şey kalmış sizde Sevgili İkizler arkadaşlarımızı tamamladık. Şimdi aman Allah'ım bakın daha tamamladık tamamladık ama diğer burcun adını telaffuz etmedim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili İkizler bakın birazcık diyor sabredin. Ondan sonra Güç ve Murat size gelecek diyor. Ay çok güzel. Şimdi artık adını telaffuz edebilirim. Sevgili İkizler arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşecek miyi tamamladık yengeçlikleri geçtik bakalım yengeç arkadaşlarımızın istek arzuları derken aman Allah'ım sevgili yengeçler ihtişam lüks gurur aman Allah'ım bolluk bereket istiyorlar çok güzel hadi bakalım istiyoruz istiyoruz ama gerçekleşecek mi evren tarafından korunuyor olabilirsiniz Bakın ben burada aşk açılımı yapmıyorum canlar azize aşk açılımında kötüdür ama burada mükemmel korunduğunuzdan sizin evren tarafından duanızın dileklerinizin kabul olduğunun da işaretidir çünkü korunuyorsunuz onaylanıyorsunuz aileleriniz veya sevenleriniz tarafından çok güzel aile sevenler çevreniz fark etmiyor canlar sizlere huzur veriyor olabilir bazılarınız için tabi ki hepinize söylemiyorum da sevgili arkadaşlar ortak noktalarda anlaşabilirsiniz şimdi sevgili yengeç arkadaşlarımız için bakalım istekler gerçekleşecek ne istiyorlarmış yenilenmek mi istiyorlar sabır diyor bakın sabırla elde edecek misin sevgili yengeç biraz mücadele hmm. bazen böyle bir şeyleri hemencik olu versin istiyoruz değil mi bakın ardından yenilenme geliyor işte bakın yenilenme geliyor etki altında kalacaksınız yıkılan kule size Yıkım derken canlar bu size ölüm gibi gelmesin. Ya eski ev yıkılıyor yerine yenisi inşa olacak. Yıkılan kule öyle size hep de kötü gelmesin. Geçmiş bitti artık tamam. Geçmiş bitti bakın burada bir yenilenme durumu var. Mücadele, mücadelenin ardından süreklilik. Sürekliliğin ardından da geçmişin olumsuzluğu. Bum bitti tamam. Pimi çektiniz. İçerideki kurtları görüyorsunuz değil mi? Ben ağaç olarak değerlendiriyorum bu kuleyi tıpkı bir ağaç çürümüş bir ağaç patlıyor içindeki kurtlar dışarıya fırlıyor güven diyor güven bakın güvenli ilişkileriniz gelecek diyor söylemiştim değil mi canlar yıkılan kule öyle size hep de korkutmasın sevgili narin yengeçler evet başlayalım bakalım sevgili yengeç arkadaşlarımız için krizdisiniz isteklerden dolayı bazı şeyleri askıya almış sevgili yengeç arkadaşlarım istemişler olmamış mücadele vermişler olmamış hem askıya alıyorsunuz hem askıya alıyorsunuz bakın ikisi yan yana gelmiş ilk etapta askıya zaten alınmış hafiften bir kriz durumları da var içsel bir kriz bu dışımızla alakalı değil burada ise bir şeylerin içinden çıkamıyor benim sevgili yengeç arkadaşım evet ama ne diyor kartımız sen merak etme diyor sen zaten çoğunu aştın bir tane kaldı dört dörtlük yaşantı yok diyor sıkıntı etme sen yeter ki geçmişi bitir geçmişin olumsuzluğunu sıkıntısını krizlerini veya isyan gibi değil mi bazen ben de yaparım onu ne yalan söyleyeyim canlar bir şeyler rayına oturmayınca basıveriyoruz isyanı değil mi söyleniyoruz evrene söyleniyoruz ne yapalım yapmayalım da ne yapalım gücümüz oraya yetiyor değil mi canlar ama yapmamak lazım tabii ki de yapmamak lazım ne yapıyoruz olumsuz düşünceleri beynimizden atıyoruz yenileneceğiz çünkü şanslı yere doğru gidiyorsunuz diyor bakın bu kartımız bunu söylüyor yenilendik mi yenilendik uyuşukluğu üstümüzden atıyoruz atacaksınız sevgili narin yengeçler Kasım ayı içerisinde bir süre sonra yenileniyorsunuz yenilendikten sonra bakın dürüstçe mücadeleye gireceksiniz. Bu kartımız dürüstçe mücadeleden söz eder. Dürüst bir insandan söz eder. Dürüstçe ne istiyorsan ev mi, araba mı, iş mi, aşk mı, sağlık mı, ne, neyin mücadelesi, neyi istiyorsun? Onun mücadelesi. Ardından da bakın süreklilik meydana geliyor. Ama iş hayatınızda ama aşk hayatınızda çünkü bir yenilenme yaşadınız. Sevgili arkadaşlar gitti tamam askılar bitti. Bir süreklilik meydana geliyor hayatınızda. Ama iş hayatında, ama aşk hayatında bir şekilde bir şeyler süreklilik yaparken tamamen yenilenmeye gidiyorsunuz. Bakın iki şey yan yana. Yenileniyorsunuz. Önce beyninizi yeniliyorsunuz. Duygu ve düşünceler değişiyor. Burada tamamen geçmişi bitiriyorsunuz. Çünkü bir şeyler hayatınızda akım yapmaya başlıyor burada. Bu mücadelenin ardından sevgili yengeç arkadaşlarım. Güven var. Güvenle ilişki var. Bu mücadeleden sonra bakın. Yenilenme yapacak sizi bu hale. Yenilenme getirecek. Beyini, önce beyni yenileyeceğiz. Daha sonra tamamını yıkıyoruz. Güvenli iş. Güvenli ilişkiler. Güvenli evlilik. Evet evlilikten söz eder. Güvenden söz eder. Sağlığınıza güvenme. Bedeninize güvenme. isteklerinizi elde etme. Güveni elde edeceksiniz ramak kalmış. Sizde de bir ramak durumunu gördüm. Çok güzel. Sevgili yengeç arkadaşlarım çok güzel çıktı sizin de. Anlıyana diyorum. Bakın ne diyor meleğim? Işığa git diyor. Karanlığı gitmiyorsun. Yenilendin artık tamam ışığa gidiyorsun. Hadi bakalım. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusu değil diyor. Beynini yenile. Beynindeki olumsuz düşünceleri öldürüyorsun. Tamam. Daha sonra da tamamını yenileyeceksin. Ondan sonra da tamam ışığı yarattın, güven geldi. Sevgili yengeç arkadaşlarım çok güzel ve çok anlamlı geldi sizin kartlarınız. Harika. hadi bakalım. Ramak kalmış diyebilirim istek ve arzularınıza. Evet sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımızın Kasım ayı içinde istekler gerçekleşecek mi? Tarot açılımını tamamladık. İnşallah bir an önce şu isteklerinize.